Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Halim. Bugün biliyorsunuz öğlen video atmıştım. Şimdi ikinci videoyla karşınızdayım. Bu sefer de sakal tıraşını komple yarım numarayla komple sakal tıraşı yapacağım. Sadece bıyık bırakacağız, bıyıkları biraz düzenleyeceğiz. Bununla ilgili video çekeceğim bu sefer sizlere. Daha da fazla uzatmadan ama tabi işe girmeden önce size zahmet. Kanalıma abone olursanız. Beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok memnun olurum. Ahiretten beni Sosyal medya hesaplarımdan Salon Halim Kinkav Instagram Salon Halim Kinkav of Official ve altan Kinkav olarak Ahiretten TikTok'um da var Halim Altan Kinkav 1925 olarak takip ederseniz Çok memnun olurum. Şimdi isterseniz daha fazla lafı uzatmadan Sakal tıraşımıza geçelim. Şimdi Şimdi Kusura bakmayın. Maalesef bir tane telefon ve bir tane kamera olduğu için ayarlamayı şöyle yapacağım. İlk önce arkadaşımızı çevireceğim. Siz buradan sakalları rahat ve güzelce göreceksiniz. Ben şu araya gireceğim ama herhalde herhangi bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Siz rahat bir şekilde görürsünüz. Vurun. Yasal ol. Şimdi normalde arkadaşımızı böyle bir bıyip bırakacağız. İlk önce yarım alacağız sakalları. Ben şöyle dursam siz rahat rahat görüyorsunuz galiba. Makina sıfırda şu an. Bunu yarıma çekiyorsunuz gördüğünüz gibi ve başlatalım. Katlı sakal tırışı yapmıştım daha önce onunla ilgili video çektim bu seferkinde de komple yarım olarak çekeyim size hem sizlerle aranızda çıraklar falan varsa onlarda rahat rahat görsün izlesin sizler de öğrenin evde kendiniz de yapıyorsanız böyle yaparsınız Normalde kemikli insanların buraları şey olur. Kemiklerden dolayı makina zorlanır. O yüzden yüzünü böyle indirin müşterinizin ve buraları böyle alın. Böyle aldığınız zaman müşterinin de Şimdi kaldırabilirsin. Ondan sonra da eğer sakalı çıkış yönüne doğru terse ise terse doğru alacaksınız. Ben size buraları aldım. Şimdi ben gene arkadaşımızı çevireceğim. Şöyle. Hatta ben burada size bunu da biraz yaklaştıracağım. Rahat görün diye. Şimdi burayı da böyle alıyoruz. Ben kendim biraz uzak istiyorum, siz rahat rahat görün diye. Ve buraları böylece yarınla almış olduk. Şimdi ben Allah telefon çalıyor. Ama kalitesi. Evet arkadaşlar. Az önce kaldığımız yerde müşteri aradı. Maalesef kişilere bakmayın. Şimdi buraları da böylece almış oluyoruz. Şurayı böyle ayarlayalım. Ve benim biraz ön tarafa gelmem lazım. Buraları da yarımla böyle aldınız. Ve sakalı yarıma vurmuş olduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi sakaldaki yarımlar bitti. Şimdi şöyle bakıldığı zaman neler var? Mesela buralarda fazlalıklar var görüyorsunuz değil mi? Onlar sakalın daha siyah oluşuyla alakalı. Onu da böyle iki tık çekip eğer ki çok fazla siyahlık varsa sakalın buralarında bazı insanlarda olur. Onu da şuraları böyle yiyerek aldığınız zaman seviye zaten aynısına geliyor çok fazla alt sakallara girmeyin de yaparken de dikkat edin Şimdi buraları da böylece ayarlamış olduk vur bakayım şöyle bu taraf uzun evet. Bakayım. Biraz... Şimdi hem uzun hem kalın. Evet. Şimdi burayı da, şuradaki kılları böyle çekin. Ondan sonra böyle indirin. Bak şimdi oldu. Vallahi var ya. Tam nokta at şavur. Gitti tam nokta atşı. Neresi? Hayır, dur şimdi onu makası alacağız ya. Hmm. Makas aldığımız zaman kapanacak o. Hmm. Şimdi burayı hallettik. Demin arkadaşlar. Burası oldu. Şimdi şöyle ben size bıyıkları göstereyim. Burayı da bıyıklara ayar yapacağız. şuraları böyle güzelce bir alalım. Burasını da böyle hallettik. Şimdi az biraz da inceltme yapacağız. Şey, makas üstüm yapayım, tarak üstümü oğlum. Tarak üstü yap da. Tarak üstümü. Yani biraz... O zaman şey yapacağız, biraz daha inceltmemiz lazım şeyleri değil mi? tamam ince ince taraklar biraz daha ince yapacaksak erkek seni çok kalın olmasın tamam yalnız burada bana zor, uzun gelin ne tarz? dur oğlum ilk önce bir ayarlayalım da tamam ondan sonra senin sakallar senin bıyıklar zaten sıkıntılı ya bir anda bozuluyor Aynen. ondan sonra anlık bir anda bozuluyor senin sakallar sonra uğraşıp duruyoruz Zaten o düzeltemedik. O düzelmez ki oğlum. Ona yapacak hiçbir şey yok. Ona hiçbir şey gelmiyor yani eller. Böyle ince tarak yardımıyla bıyıklarda da inceltme yapabilirsiniz. Eğer ki makineyle yapmıyorsanız. Bakayım. Şuradalar Gayet iyi Bir tık daha kısaltabilir miyiz? Nereyi? Beyıkları mı? Buna Alo senin soruların sanılır mı? Tamam. Valide mi Hatun mu? Ablam ya. Ha ablam mı? Hı, hı. İyi de mi yavrum? Hı. Bence de daha fazla gir. Bakalım şöyle bir arkadaşlar. Bence gayet güzel oldu. Zaten daha da fazla giremiyoruz oğlum. Girdik mi? Oğlum uçlar çok uzun geldi bana ya. Bir tık iki taraftan da kısaltsak olur mu uçlardan? Alayım biraz da. Biraz da sen çok uzun oldu. Alo ekip sen ol Tarık. Mevcut olacak. Valla öyle. Oğlum bak fazla kısalttık mı bu çok kısa duracak. Bir tık. İyi mi? Tamam öbür taraftan. Daha da fazla girmem. Yok tamam. Girersek kurtaramayız çünkü. Ne bu cücük de kırıkları falan var mı? Cücüklere mi? Bundur <gülüyor> alırız onu. Tarık ne yapıyorsun kardeşim? İyi vallahi. Ses olmayın. Şükür. Uzun zamandır görüşemiyorsun. Evet kardeşim biraz öyle oldu. Gene tamam. olacak. Niye gene Baydın'a gidiyorum? Evet. Vallahi ne zaman? Yarın sonu. Ne kadar süre? Allah, ya. iki buçuk hafta. İki buçuk hafta. Tatile mi? Aynı. Yoksa işe mi? Tatil. Oo. Oh. Şu köşe. Hangi köşe? Köşeden. Bana çok kalın gibi geliyor buraya göre. Benim düzensiz oluşum. Biliyorum düzensiz zaten senin oralarda fazla giremem oğlum oraya. Girersem bu zorlar çok aşağı düşecek burası. Şurası mı? Evet. Şurası çok şey gibi de yani, yani burayla eşit değil ya de, bunu buraya ayarlayamayız biz böyle. Dur bakayım. Normalde ayarlıyoruz zaten de. Hı. Çok fazla girdiğimiz zaman çok bozuluyor oğlum orası bir anda. Yani bir anda bozuluyor. Çok özel bir. Evet. İşte. Bence iyi. Daha da fazla giremem. Şu makinayla şu şeyleri kulak arkalarını falan ayarlayayım. Hmm. Arkadaşlar bu arada ne yaparsanız yapın Sakal tıraşı eğer ki yaparsanız Yaptıktan sonra muhakkak Müşterilerinizin Ensellerini ve Favori kenarlarını Buraları güzelce düzenleyin enselerini tertemiz yapıp öyle gönderin müşterinizi Ki Müşteriniz size daha çok bağlansın Sonuçta 30 saniyede elinize yapışmıyor bu işlem basit bir işlem, müşterinizin gözünde kendinizi yüceltirsiniz, bunu da unutmayın. Tarıklar ya, acayip izliyor şu an ha, Olan diyor, <gülüyor> ne, ne yapıyor diyor bunlar. <gülüyor> Bak, SMS'leri gördüm ben ya, videoları. Youtube videolarını mı? <gülüyor> bunu da, ilk defa şimdi hiç sakallı ilgili video çekmemiştim. Evet. <gülüyor> Daha doğrusu bir tane yaptım da o katlı sakaldı. Bu sefer şey yaptık, komple yarıma vurduk onun bir videosunu çekeyim dedim. Fazla bağlamayalım ya. Ha? Hazır bağlamayalım. Yok canım niye fazla bağlanasın? <gülüyor> Yeteri kadar bağlansanız yetiyor oğlum zaten. Yani. Yani zaten. Üç tane berberi var. 3 tane. Adamın tane berberi var. Vallahi. Peki bu üç tane berberin içinde en iyisi hangisi kardeşim? Allah'ım bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ee, herkesin eli farklı. Tamam, e, muhakkak oğlum hepsinin hep eli farklı zaten. Mesela benim e, bir tane köylüm var, o berber. Tamam. Tam köylüsünü satmaz abi. Ya herhalde oğlum. Millet köylüsünü <gülüyor> satar mı? Hayır, o öyle değil de. 300 de elli iyi. Diye ama o o o, o, o, o, o, o, o kumarı yani. Ha iyi bari. <gülüyor> Memleketten kaybettin abi sen yoksa. <Gülüyor> Vadi. Sen alalım buraya. Ne <gülüyor> diyeyim? Memleket alalım seni. Ben memleket memleket gezdim. Yeah. Daha böylesini görmedim. Bu arada mı? Ya söylüyorum. Ya. Bırak, bırak, yani. Ciddi söylüyorum. Bak şimdi ya bırak ala yüzü burada. Koğuş olarak benim mi? Söyleme ya. Ciddi söylüyorum. Yani bu şey değil. Niye Niye anladın, sevmediğim abi, yere geleyim mi? Güzel de. Ben burada beğenmedim. Açık, açık konuşalım. Oğlum açık konuşan tabii. Zaten evet. Beni de beğenmiyorsan onu da söyleyeceksin. Kardeşim ben senin yaptığın evet, işi yap, Ben senin yaptığın işi beğenmiyorum diyeceksin yani. Arkadaşlar bu arada videomuzun sonuna geldik. Ben bir tane daha video çekmiştim ama Şu arkadaki gelen arkadaş az önce aradı. <gülüyor> Sağolsun videonun ilkini biraz bir bitirdi Allah razı olsun bu ikinciyi artık birleştirebileceğiz inşallah bakalım ayarlarsak Birleştiremesi... Birleştiremezsek ne yapacağız oğlum tek tek ne yapacağız Yok Tarık Bir şey ayarlayacağız artık oğlum <gülüyor> <gülüyor> bunları döndüreceğiz bakalım Kanalıma abone olmayı unutmayın sakallar böyle olmuyor Şöyle de göstereyim enseleri de böyle natural yaptık olay da tamam Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay. Trabzon'a selamlar. Şampiyon Trabzon. Şampiyon Trabzon. Göztepe de olacak. İnşallah. İnşallah. Göztepe... Hadi Allah'a emanet. Olur. Görüşmek üzere.